Avrupa Birliği'nin temelleri atıldığında tarihler 9 Mayıs 1950'yi gösteriyordu. Robert Schuman'ın önerdiği birlik fikri çok kısa sürede kabul gördü. Bugünün Avrupa'sına barışı, huzuru ve güveni getiren birliğin yolculuğu böyle başlamış oldu. Gökyüzünü andıran maviliklerde süzülen 12 altın yıldız, birliğin ve dayanışmanın sembolü. Ve Avrupa Birliği'nin resmi marşı Ludwig van Beethoven'ın 9. senfonisinden geliyor. Geleceğe dair kurulan hayaller şimdi daha özgür, daha güçlü ve daha umut dolu. 72 yıl önce çıktığımız bu yolda umudumuz hep genç. Mutlu yıllar Avrupa!